Reflü demek, mide içeriğinin yemek borusuna geriye kaçması demektir. Şimdi normalde midenin iç zarı aside dayanıklıdır. Ama mide asidi yemek borusuna kaçtığı zaman yemek borusunun iç kısmı aside dayanıklı değildir. Ve bir müddet sonra orada harabiyet ortaya çıkar. Doku bütünlüğü bozulur ve orada ülserasyonlar olur. İlk başta yüzeyel ülserler olur. Biz ona sıyrık deriz. Sonra derin ülserler olur. Ülserler ilerledikçe darlık ortaya çıkar. Ülserden kanama olur ama darlık da görülebilir. Ve darlık sonrasında artık yutamamaya başlarız. Gıdalar yemek borusunda takılmaya başlar. Tabii ki vücut kendine bir savunması var. Bununla baş etmek için... Midenin aside dayanıklı iç sarını yukarıya doğru yükseltmeye başlar. Ve midenin iç sarı yemek borusuna dil şeklinde uzanmaya başlar. Ve biz buna barret özefagusu deriz. Midenin iç sarının yemek borusunun içine yerleşmesine. Bu bir koruma mekanizmasıdır. Yani yemek borusunun iç kısmı da aside dayanıklı bir tabakayla kaplanacaktır. Ve asitten zarar görmeyecektir. Ama bir mizzet sonra bu... Mideden yemek borusunun içine giren mukoza, iç zar bozulmaya başlar. Hücre bozulmasına uğrar. Ve %2 ile %7 oranında kansere dönebilir. Bundan dolayı reflüyü mutlaka önemsemek lazım. Göğsümde yanma var, ağzıma acı su geliyor veya ağzıma gıdalar geliyor diyen bir kişide reflü hastalığı vardır. Ve mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvuraraktan ileride başına gelebilecek yutma güçlüğü, kanama, ülser ve kanserden korunması gerekir.